Enerji ciddi anlamda güneş, rüzgar, doğalgaz ve bunların kullanımı ve geliştirilmesi veya elektriğin devlet, devlet üstünden daha insaflı hale getirilmesi. Bilmiyorum bu özelleştirme geri alınamaz. Taşlı garazi bulamadıkları yine, için. Yine özür dileyeceğim de Allah aşkına nükleeri yapmayalım, HES'leri yapmayalım. Peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız? Benim formülüm var. Evet. Ne yapalım? Ateş taşları birbirine mi vuralım? Topluma, topluma kuru fasulye dağıtacağız. Ya da yani. değirmen. Güneş, şey ne yapalım? Herkes kendi gazını kendi üretecek. Güneş, yani. rüzgar, doğal gaz ve elektriği okuyor, tekrar sizin fiyatınızın